Direksiyon sağa dönük. Altok çalışmıyor. Direksiyonu düzelttim. Altok tuşu çalışıyor. Tekrar sağa çevirdim direksiyonu. Altok yine çalışmıyor. Üstok da çalışmıyor şu anda. Direksiyonu az çevirdim. 2 de çalışmıyor. Direksiyon düz. Üst çalışıyor. Alt tok da çalışıyor. Tekrar sağa direksiyonu. Alt tok yine çalışmıyor. Üst çalışıyor. Alt tok çalışmıyor. Direksiyon düz alt çalışıyor ama yavaş çalışıyor. Stok iyi çalışıyor. Direksiyon biraz daha sola çevrildi. Sıkıntı yok. Stok çalışmıyor. alt Çalışmıyor. Direksiyon düz. Stok çalışıyor. alt çalışıyor. Direksiyon solda, üst çalışıyor, alt çalışıyor, direksiyon tam dönük, alt çalışmıyor, üst tuk çalışıyor, o da durdu, direksiyon düz, üst çalışıyor, alt çalışıyor.